Uğur Hoca okullarının bir bilgi yarışmasına temsil edecek öğrencileri belirlemek için bir sınav yapıyor ve sınavda zor matematik soruları da var. Uğur Hoca'ya seçim yapmasında yardımcı olmamız gerekiyor. Matrislerin çarpımı ile ilgili bir soruda son adım, son aşama A matrisi çarpı B matrisi çarpı C matrisiymiş. A, B ve C kare matrislermiş. Aşağıdaki öğrencilerin hangilerinin cevabı bu ifadeye eşdeğerdir? Herhangi A, B ve C matrisi için doğru cevap vermiş her öğrenciyi seçiniz. Yani doğru olan tüm cevapları seçmemiz gerekiyor. Evet, burada videoyu durdurun ve biraz düşünün. Herhangi A, B ve C matrisi için buradaki ifadelerden hangisi bu ifadeye eşdeğerdir? Doğru cevap verdiğinizden eminim, şimdi de soruyu birlikte çözelim. Burada B, A, C var. Yani matrislerin yerini değiştirmiş, arkadaş. Daha önceki örneklerimizden de hatırlayacağınız gibi, umarım hatırlıyorsunuz, matris çarpımının değişme özelliği yoktur. O halde bu cevap, herhangi A, B ve C kare matrisi için doğru olamaz. İkinci cevap, Beril'e ait. Beril diyor ki, A çarpı, Parantez içinde C çarpı B. Bu çarpımın A, C, B'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yine matrislerin yeri değişmiş. Ve yine diyoruz ki matris çarpımının değişme özelliği olmadığı için bu cevap da yanlış. Matrislerin yerini değiştirirseniz aynı çarpımı elde edemezsiniz. Bunu da attık. Can'ın cevabı. A parantez içinde B çarpı C. Yukarıdaki cevaba bakarken görmüştük matris çarpımının birleşme özelliği vardır. Yani bu ifade aynı zamanda parantez içinde A çarpı B çarpı C'ye de eşittir ve bu da A çarpı B çarpı C'ye eşittir. Evet Can'ın cevabı doğru. Herhangi A, B ve C kare matrisi için bu cevap bu ifadeye eşdeğer. Sırada Derya'nın ilginç cevabı var. Gelin biraz daha yakından bakalım. Matris çarpımının ifadelerin sırasını koruduğunuz takdirde, ifadelerin sırasını koruduğunuz takdirde matris çarpımının dağılma özelliği vardır. Yani ifadenin ilk kısmını şu şekilde de yazabilirsiniz. Önce Derya'nın cevabını yazalım. A çarpı parantez içinde B çarpı C artı A eksi a kare. Evet, şimdi bu parantezi açıp dağılma özelliğini kullandığımızda, hatta isterseniz burada videoyu durdurun ve bunu kanıtlayın. Bu ifade a çarpı b çarpı c artı a kare eksi a kare eşit olur. A kare eksi a kare birbirini götürür, yani bu toplam sıfır matrisine eşit olur ve sıfır matrisine a, b, c matrislerinin çarpımını eklemek Sonucu değiştirmez. Sonuç A, B, C olur. Kısacası Deryan'ın cevabı da doğru diyebiliriz. Son olarak Ferhat'ın cevabına da bakalım. A çarpı parantez içinde B artı C. Bu yanlış bir cevap çünkü B ile C'yi çarpmıyor bile topluyor. Demek ki bu cevap da doğru değil.